Ben kaygılıyım, sürekli cezam onaylanacak kaygısı ve stresi yaşıyorum. Şu an bacaklarım çok kötü durumda. Bazen yanma, çoğu kez de üşüme ve ağrı oluyor. Stres bu kadar etki eder mi? Tek kelimeyle cevap verecek olursak evet. Devam ediyorum. Stres, kaygı, ee, olumsuz beklentiler, tüm bu belirtilere yol açabilir. Özellikle kaygı bozukluğu varsa bizde. Somatizasyon dediğimiz duygusal, e, zihinsel karmaşaların, streslerin, yaşamsal streslerin e, sonuçlarını vücudumuzda hem zihinsel olarak yaşarız, yoğun kaygılar, uykusuzluk, gerginlik, sinirlilik, öfke, parlama, patlama, e, tedirginlik, kendini güçsüz hissetme vesaire gibi kaygı, depresyon belirtileri hem de bunların önemli bir kısmının vücudumuzda ağrı, sızı üşüme, karıncalanma, yanma gibi veya midemizde ekşime, titreme vesaire gibi somatik yani bedensel belirtilerini görebiliriz. Dolayısıyla bu KHK'lı izleyicimize de geçmiş olsun diyorum. Umarım cezası onaylanmaz. Umarım e, istinafta, yargıtayda bozulur. Çünkü biliyoruz ki KHK'lıların önemli bir kısmı gerçekten e, ciddi anlamda iftiralara uğradılar. Umarım bir an önce bu vakumun içerisinden çıkar ve rahatlar. Eğer bu şikayetler devam ediyorsa ki bu haliyle var, bu çerçevede mutlaka bir psikiyatristle görüşmesini öneriyorum. Çünkü bu tablo düzeltilebilir, rahat uyuyabilir, bedensel belirtiler uzan kaldırılabilir, hayat kalitesi yükseltilebilir. Bunların hepsi tedaviye bakar.